Bu sunumda eğimin ne olduğunu anlatacağız. Hemen başlayalım. İki noktam var. Daha önceki videolarda öğrendiğimiz gibi bir çizgiyi tanımlamak için tek ihtiyacımız olan şey, iki noktadan bir çizginin geçtiğini hatırlamak. Eğer bunu biraz düşünürseniz kesinlikle mantıklı gelecektir. İki noktamız var. Noktalarımızı yazalım. Diyelim ki bir noktamız eksi 1'e 3. Bakalım bu nokta nereye düşüyor? Burası 0'a 0. A 0. Buradan eksi 1 gidiyoruz. Burası eksi 1 noktası. Sonra 3 de yukarı gidiyoruz. 1, 2, 3. Evet tam burası 3. Eksi 1'e 3 tam burada. Ve ilk noktamız buymuş. İkinci noktamız 2'ye 1. Şimdi bunu nereye koyacağız? 2'ye kadar sayalım. 1, 2. Evet burası 2. Burası da 1. Demek ki ikinci noktamız da burada. Evet iki noktamızı da grafiğe yerleştirdik. Şimdi de bu noktaları birleştiren çizgi Böyle görünmeli, evet şu noktadan geçecek, evet böyle. Şimdi çizgimize bir göz atalım. Bu sunumun amacı eğimin ne olduğunu anlamak. Eğimi anlamanın birkaç farklı yöntemi var. En basit şekilde eğim, bu çizginin eğikliği. Bu, aşağı doğru eğimli bir çizgi. Çünkü çizgimiz sol üstten sağ altta, sağ aşağıya doğru gidiyor. Bu yüzden eğimimiz eksi bir sayı olacak. Eğim genelde m harfi ile gösterilir. Neden diye sormayın çünkü bilmiyorum. Neyse evet eğim ne anlama geliyor? Eğim aslında y'nin değişimi bölü x'in değişimi demek. Delta olarak adlandırılan bu üçgen sadece bir Yunan harfi ve bu harfin anlamı değişim. y'deki değişim bölü x'teki değişim ya da x'in birim değişimine karşılık gelen y'deki değişim. Şimdi bunu noktalardan birinden başlayarak açıklayalım. Eksi 1'e 3 noktamızdan 2'ye 1'e olan ikinci noktamıza ulaşmak için x'de ve y'de ne gibi değişimler yapmalıyız? Bunun için önce yükselişi yani y'yi yapalım. 2'ye 1'e ulaşmak için y'de 2 birim aşağıya gitmeliyiz. Yani y'deki değişim eksi 2. Eksi 1'e 3 noktasından 2'ye 1'e ulaşmak içinse x'te 3 birim pozitif yöne gitmeliyiz. Böylece y'deki değişim bölü x'teki değişimin eksi 2 bölü 3 olduğunu görüyoruz. Peki, en başından beri neler yaptığımıza tekrar bir göz atalım. y'deki değişim bölü x'teki değişim eşittir 3 eksi 1 bölü eksi 1 eksi 2 dedik. Burada yaptığımız şey, ilk y noktasından ikinci y noktasını ve ilk x noktasından ikinci x noktasına çıkarmak. Sonrasında ise, y'deki değişimi x'e bölmek. Bunu yaparken ilk nokta olarak hangi noktayı aldığınız önemli değil. Eksi 1'i e 3'ü veya 2'ye 1'i ilk nokta olarak alabilirsiniz. Bu sefer y'deki değişim eşittir 1 eksi 3 ve x'deki değişimde 2, eksi negatif 1 olur. 1 eksi 3, 2'ye 2 eksi negatif 1 de 3'e eşittir. Bu iki sayıyı birbirine böldüğünüzde yine eksi 2 bölü 3 elde edersiniz. Şimdi biraz daha örnek yapalım. Bu örneklerde grafik çizmeden sadece işin cebir kısmı ile uğraşacağız. Diyelim ki 5'e 2 ve 3'e 5 arasındaki eğimi bulmak istiyorum. 3'e 5'i bu sefer başlangıç olarak kabul edelim. Eğimi bulmak için y'deki değişim bölü x'teki değişim formülünü kullanıyoruz. y'deki değişim 5 eksi 2'ye eşit. Ve x'teki değişim de 3 eksi 5'e eşit. Eğer bunları birbirlerine bölersek, eksi 3 bölü 2 eder. Evet, bir tane daha yapalım. Bu sefer ilk noktamız 1'e 2 ve ikinci noktamız da 4'e 3 olsun. Bu noktaların aralarındaki eğimi bulalım. Eğim eşittir, y'deki değişim bölü, x'teki değişim demiştik değil mi? Bu da, 3 eksi 2 bölü 4 eksi 1'e eşit olacaktır. Bunun da sonucu, 1 bölü 3'tür. Bunu diğer türlü de yapabilirdik. 2 eksi 3 bölü 1 eksi 4 derdik. Ve sonuç yine 1 bölü 3 olurdu. Eğer bir noktanın ilk olarak y'sini kullanmaya başlarsanız, o noktanın x'sini de ilk olarak kullanmalısınız. Buna dikkat edin, bu kurala uymamak sık yapılan bir hata. Bir de negatif olma durumlarına dikkat edin. Bu videonun eğim kavramının temelini almanıza yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda bir çizginin denklemi olan y eşittir mx artı b'yi tartışacağız. Bu denklemdeki m eğim. Eğimi ve doğrunun y eksenindeki kesişim noktasını biliyorsanız, çizgi hakkında bilmeniz gereken her şeyi biliyorsunuz demektir. Her neyse, bunu bir sonraki videoda konuşacağız. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Bir sonraki videoda görüşürüz.